Belediğini iddia etmiş bir şikayetçi olmuştu Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerin Gerçeğin çok farklı olduğunu ortaya çıkarttı Hayat kolpa oldu Beyaz yaka kanlanır Yalan konuşma oğlum Kimliğine saklanıp Kurt şehre inerse Mahkemede avlanır Yapma doktorum, otoriten sarsıldı. Şehit kanı dökene, hainlik mi yapılır? Lafım izi ve ibnelere saldırı Mikrofonu yağladım, çektim filmi bombanın Haberlerin gündemi, delirtiyor insanı Prim yapan mahşet oldu, hadi bizi yurulayın Önergıyla yaklaşıp Kulakları tıkayın Sorgulamayan halkın oldu sizin kuklanız Şeref meselesi bu bayrağıma sarılın Bu aslanlar mücahit silahların ustası Sessiz kurduk hastanım sarılar beyazlar Yari koydum eve sırtı taşa yasladım 3-600 rakında kirli kafa hatladım Yerini al ve kafanı sakla hepsi hatta ustayım Duyacağın ıslık olur Azrail'i canının Önüm yaşam arası yel kovanın atması Mehmet'im korur ülkemi bayrağımsa dalgalı